Covid döneminde kliniğimizde dezenfeksiyona ayrı bir önem vermekteyiz. Tabii ki kliniğimizde endoskopi ünitesi var ve endoskopların dezenfeksiyonu her zaman çok özel bir şekilde yapılmaktadır. Ve aynı zamanda endoskopi odalarının mutlaka sabah veya akşam özel sistemlerle dezenfeksiyonu yapılmakta. Hava dezenfeksiyonu yapmak çok özel bir konudur ve bu durumda ileri teknolojik cihazların, kullanılması gerekir. Biz kliniğimizde hastalar, bireyler, kişiler içerideyken hava dezenfeksiyonu yapmaktayız. Bunlar hava dezenfeksiyon sistemi sadece partikülü toplamaz. Arkasındaki ultraviyole ışığı aracılığıyla dezenfeksiyon sağlar. Bunun için de şöyle bir filtre sistemini gözlemleyelim. İlk filtre kaba partiküller içindir bu görülen filtre. Bu HEPA filtrenin özelliği 100.000 partikülden sadece 50 tanesini içine geçirmektedir ama içinde 5 ayrı katman vardır ve en iç tabakası titanyum oksit katmanıdır. İşte bu katmana eğer ki ultraviyole ışığı değerse bu bir fotokatalitik filtredir. Bakteri, virüs ve mantarları yok eden özel hidroksil grupları oluşur yüzeyinde ve virüsleri, bakterileri yok eder. Tabi cihazın içinde aynı zamanda ultraviyole ışını da var. Şimdi ultraviyole ışığını çalıştıralım. Bakın altta parlayan ultraviyole bunu bu titanyuma vurduğu zaman bu ışıklar gördüğünüz gibi zaten titanyumun da hemen rengi değişti. Fotokatalitik etki ile bakteri, virüs ve mantarları yok etmektedir. Evet çalışıyor.